Vardır. Renk terapisi daha derin seviyede. Renk terapisinin ölçülebilmesi daha kolay olan fiziksel seviyede yardımcı olduğu gösterilebilir. Ancak renkler ile ilgili psikolojik ve ruhsal seviyelerde daha derin konular vardır. Şüphesiz sağlığımız sadece fiziksel bir konu değildir. Ne mutlu ki, hem ortodoks hem de bütünleyici, birçok uygulayıcılar şimdi hastaları holistik bir tarzda tedavi ediyor. Yani bizler beden, zihin ve ruhuz ve bu alanların hiçbiri tamamen tek başına fonksiyon yapmaz. Her biri diğerini etkiler. Renk terapisinin yardımcı olabilmesinin nedeni budur. Renk varlığımızın her seviyesine hitap eder. Bebek iken, rengi ilk kez, besleyici ve rahatlatıcı pembe içinde kuşatıldığımız anne karnında deneyimleriz. Sonra çocuk iken, ilk öğrenme sürecimizin parçası olarak renkler ile ilişkiye gireriz. Bu ilk ilişkiler bilinçliliğimize katkıda bulunur. Büyüdükçe belli renklere birçok farklı hisler, anılar ve anlamlar yükleriz. Sonra bu bilinçaltımızda bir özellik olur. Bizim için mutlu, üzücü veya korkutucu çağrışımlara sahip olan renklere önyargı oluşturabiliriz. Tüm yaşam deneyimleri üzerimizde bir danga bırakır. Bazı deneyimler pozitif, bazıları da negatif olur. Zamanla kendilerini fiziksel olarak hastalık olarak tezahür ettirebilen bu negatif deneyimlerdir. Bir örnek olarak, Belki yıllar boyunca, bir nedenle gereksinimlerimizi ve duygularımızı ifade etmekte yetersiz kaldığımız bir durumda olmuşuzdur. Bu, Boğaz Çakramız'da bir problem olarak tezahür edebilir. Boğaz Çakrası, ruhsal ve çede kendini ifade ile ilişkilidir. Böylece, eğer kendimizi ifade etmemiz bloke edildiyse, bu bölgedeki enerji serbestçe akmaz. Uygun renk ö renkleriyle çalışmak negatif duyguları giderebilir, blokları çözebilir ve bedeni yeniden dengeleyebilir. Herkes için renk terapisi. Renk terapisi tamamen bütünsel bir terapidir ve gerçekte renk sadece bir terapist ile bir veya iki saat için deneyimlediğimiz bir şey değil günlük yaşamımızın bir parçası olmalıdır. Renkler etrafımızda her yerde... Bu olağanüstü gezegenin gök kuşağının tüm güzel renklerini içermesi nedensiz değildir. Dünyadaki hiçbir şey tesadüfen burada değildir. Doğadaki her şeyin burada olmasının bir amacı vardır. Renkler de buna dahildir. Yapmamız gereken tek şey rengin enerjisinin ve yaşamlarımızı nasıl değiştirebileceğinin farkındalığını yükseltmektir. Uzman bir terapist, bunu yapmanıza yardımcı olur. Sağlık ve iyi olma kapasitesi hepimizin içinde vardır. Renk terapisi Renk terapisinde renk birçok şekilde kullanılabilir. Ancak nitelikli bir renk terapisti danışma yolu ile hangi renklerin kullanılacağını bilir. Bedene renk uygulamak için renk terapisini kullanmanın çeşitli yolları vardır. Renk terapisi fiziksel, zihinsel, duygusal veya ruhsal olsun herhangi bir problem için faydalı olabilir. Ve gerçekte renk olası sorunlardan kaçınmak için enerjilerimizi dengelemek için kullanılabilir. Renk iyileşme sürecimiz için katalizör olabilir. Renk terapisi herhangi diğer terapi veya ortodoks tıp tedavisiyle birlikte kullanılabilir. Bedene renk uygulamak. Renk tedavileri diğer terapilerde olduğu gibi bedene değişik yollarla uygulanabilir. Kullanılan çeşitli yöntemlerin bazı örnekleri renk ile meditasyon yapmak, güneş ışığına maruz bırakılan su, renk soluma, renkli ipek yerleştirmek ve bedene renkli ışık yönlendirmek. Bedene renk yönlendirmenin en genel şekli Renkli filtreler kullanılan bir ışık kutusudur.